Evet arkadaşlar geldik 3. videomuza 6 Ocak 2019 Pazar 3. video. Şimdi burada 3 e, maç seçtik yine 3 maçın ikili kombinasyonlarını oynuyoruz arkadaşlar. E, önce e, ispat edelim tutan var mı daha önce yaptığımızdan. Bakın bu 3 Ocak 2019 Perşembe günü oynadığımız videomuz çektiğimiz videomuzda tutan arkadaşlar 2'nin ikili, ikili kombinasyonlarını yine yaptık. Hemen bakın yukarıda ilk 8 kuponda toplamın 6 kupon var arkadaşlar. ilk 8 kuponun 7. kuponunda sağda görüyorsunuz. 398-1, 401-1, 401-0. 7. kuponda tutmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda 3 maçı almışız burada. Yani tutma ihtimali %80. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 6-1, 2019 pazara tekrar geldim. Şimdi arkadaşlar bu işin mantığı ne? Şimdi ikinin ikili kombinasyonunu yapıyoruz. 8-8-16 kupon. İlk 8 ile yaptığımız seçeneği 2. 8 ile değiştiriyoruz. Yani alt üst yapıyoruz ki. Yani maç sonucu olarak demiyorum. Yani şapkayı alt üst ters çeviriyoruz ki tutma ihtimalimiz yükselsin. Biraz önce tuttuğu garanti tuttuğunu e, garanti demiyorum da tutmaya yüksek. Biraz önce gösterdim size perşembe günü. Aynı sistem. Şimdi bu sistemin aynısını uygulayın kuponlarınızı 16 kupona. Daha sonra bakın en 6 yazdım. Toplam 6 kupon var. Siz bütün kuponlara bir ya da iki maç ekleyin arkadaşlar. Bu ekleyeceğiniz takip ettiğiniz ee, takımların ilk yarı ikinci yarı sonuçları olsun. Takip ettiğiniz maçlar olursa alma şansınız yüksek. Şimdi bakın yukarı bakın. 220, 1-2, 290, 198, 1-2, 209, 600. 209 zaten konti garanti tutacak burada. Şimdi niye 1-2 oynuyoruz? Arkadaşlar iddia istatistiklerine baktığımızda bir maçın berabere bitme olasılığı %10 civarında. O yüzden 1 ya da 2 bitme şansı var. F, fiziğin kanuna göre 3'ün 4'ün bir şansı yok. Ya 0 bitecek ya 1-2 bitecek. E, 0 bitme şansı %10 olduğu için biz 1-2 üzerine bu kombinasyonu kurduk. Matematik kombinasyonu kurduk. 220'yi 1-2 ihtimal bakın 2 40 2 -40, e, şeyleri oranları yüksek olacak böyle. Ee, yüksek olanları seçeceksiniz. 198, 2, 12, 70 arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yukarı e, sayfanın yarısının üst kısmına bakın. 220'ye 1, 2, 2 şans verdik ya. birini satır hemen 1 diye yazmış bakın. 220'ye 4 tane 1 yan yana. Birinci satırı devam ettiriyoruz arkadaşlar. 220'ye 4 tane 2 yan yana yazdık. 6'a geçtik ikinci satıra. 198, 1, 2, 2 itimal kullandık ya. 198-1-1, 198-2-2, 198-1-1, 198-2-2 diyoruz. Altına üçüncü satıra geçtik. E, 209'a alt dedik ya arkadaşlar. Bir üst dedik. 209'a bir alt bir üst diyoruz. Bakın üçüncü satıra bakın. Bir alt yazmışız bir üst. Bir alt yazmışız bir üst. 8 kupona da yazıyoruz. Yukarıdan aşağı bunlar hep birer tane kupon. Şimdi aynen kurdunuz. 6'a geçtik arkadaşlar. İkinci sıkışık bana. Şimdi yukarıda 198'e 1-2 vermiştik ya. Bakın altta 198'e yine 1-2 devam. Yukarıda 209'a alt üst vermiştik ya. Burada yine 1-2. Tabi ganyanlara yüksek olan maçları seçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer 209'a alt üst değil. 1-2. iki tane şans. 207'ye. Bu sefer 207. maç alt üst dedik. Niye 207'yi burada bulduk? Çünkü 1.60, 1.70 yüksek olacak Ganyanlar. Bu sefer de 16 dedik. Yani biz burada 209'u alt üst demiştik. Burada da 1.2 dedik. Ganyan yüksek olacak unutmayın arkadaşlar. Şimdi ikinciye 8 kuponu burada yerleştiriyoruz. Şimdi 198'e ne dedik? Kağıdın yarısının alt kısmına bakın. 1.2 dedik değil mi? 198 birini satır hemen bakın. 4 tane 1. Peşine 4 tane 2. Yan yana birini satıra yazdık. İkinci satıra geçtik. 209, 2 tane 1, 209, 2 tane 2... 2 tane 1, 2 tane 2 yazdık. Altına geçtik. Bu sefer 207'yi alt üst seçtik ya arkadaşlar. 207'ye bir alt bir üst. Bir alt bir üst. Yine birinci, ikinci, üçüncü kupon diye. Alttaki 8 kuponda ayrı ayrı yukarıdan aşağı birer kupon yazıyor. Şimdi yukarıda 8 kupon var. 8'de altta var 16. 16 kuponun 16'sında da böyle. Bunun aynısını doldurup, dondurup bakabilirsiniz. Yazın. Ondan sonra bu toplam 16 kupona takip ettiğiniz 2 maç seçin. Büyük takımları seçebilirsiniz. Bunların ilk yarı ikinci yarı seçtiğiniz takımların takip ettiğiniz takımlar, ilk yarı ikinci yarı oranları yüksek olacak. Bunun peşine banko bunları ekleyin arkadaşlar. Sonra keyfinize bakın. 3 maç %70 oranında tutma ihtimali var arkadaşlar. E e ekleyeceğiniz iki maçı bekleyeceksiniz arkadaşlar. E şimdi ikinci videomda da devam edin izlemeye devam edin. Asuttur, asuttur videosu devamında var.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 122 üst 124 üst dedim arkadaşlar. Şimdi buradaki iddia istatistiklerine, maç istatistiklerine bakarsanız arkadaşlar, bir kere maçın sıfır gelme olasılığı yüzde 10. Tabii lükten lige değişiyor bu ama arkadaşlar e, genelde yüzde 10, yüzde 10-15 civarında yani bir ya da iki gelme şansı yüzde 80 civarlarında, üst gelme şansı da öyle arkadaşlar. Yani şimdi siz alt yazdığınızda adam gol atmasın diye dırım dırım durumlarsınız ama üst yazdığınızda rahat edersiniz.